Hasreti denizlerin, denizler kadar derin ve o kadar bucaksız, ta karşında yapraksız, kullanılmış bir takvim. Üzerinde bir resim, azgın, sonsuz bir deniz, kaygısız, düşüncesiz, çalkalanıyor boşlukta. Resimde ise bir nokta, yana yatmış bir gemi, kaybettiği alemi, Arıyor deryalarda Bu resim rüyalarda gibi aklımı çeldi Bana sahici geldi Geçtim kendi kendimden Yüzüme o resimden köpükler vurdu sandım Duymuş gibi tıkandım Ciğerimde biriyorsun artık beni kim tutsun Denizler oldu tasam Yakar onu bulamazsam beni bu hasret dedim ''Varırım, elbet'' dedim. Bir ömür geze geze takvimdeki denize. Ne var, bana ne oldu, odama nasıl doldu? Birdenbire bumeltem ve dalgalandı perdem. Havalandı kağıtlar, odamda kıyamet var. Ah yolculuk, yolculuk, ne kadar baygın soluk. O gün bizde de beniz. Ve net titrek kalbimiz ve eşyamız ne küskün yola çıktığımız gün bir sıraya dizilmiş göz yaşlarını silmiş bakarlar sinsi sinsi niçin o anda hepsi bir kuş gibi hafifler arkandan geleyim der niçin o güne kadar dilsiz duran ne kadar eşya varsa dirilir. Yolumuza serpilir, ufak böücükler gibi, Gezer onların kalbi üstünde döşemenin gizli bir didişmenin. Saati çalar o an, birden bakar ki insan her şey karma karışık. Ayırmak olmaz artık Bir kalbi bir taraktan ve kalp ağlayaraktan çekilir geri geri. Terk eder bu mahşeri, bu mahşerin içinden o gün ben de geçtim ben ne varsa evim anam çocukluğum hatıram ve ne sevdalar serde bıraktığım yerlerde kaçar gibi yangından rüzgarların ardından baktım da süzgün süzgün kurşun yükünü gönlün tüy gibi hafiflettim denize hicret ettim